Yaklaşık 2 saat önce Tesla son çeyrek satışlarını açıkladı. Tesla'nın böyle güzel bir alışkanlığı var. Çeyrek kapanır kapanmaz 1-2 gün sonra satışlarını hemen açıklıyor. Ama bilanço değil, kârlı zarar değil sadece satışlar. Rakamlar enteresan. Onların üzerinden bir gitmek istiyorum. Biliyorum çünkü çok sayıda Tesla yatırımcısı var aranızda. Aynı zamanda Tesla'nın satışları Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada resesyon nasıl gidiyor konusunda bir ipucu da verebilirler bize. Ne kadar yavaşlama var o önden de ilginç. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün açıklanan rapora göre Tesla 440.000 araç üretmiş bu çeyrekte, 422.000 de araç satmış. Ve diyor ki özellikle Model S ve Model X'te yani Tesla'nın daha lüks, daha yüksek fiyatlı araçlarında Avrupa ve Asya ülkelerine olan dağıtım planlamamızı değiştirmeye çalışıyoruz. Daha doğru aracın doğru yere gitmesi için uğraşıyoruz. Böyle bilgi de vermişler. Neden o bilgiyi vermişler? Aşağıda rakamlarda bunu göreceğiz. Bu dönemde Model S ve Model X'ten 19.437 adet üretmişler. Sadece 10.695'ini satmışlar. Bu yarın bayağı konuşulacak bir konu. Çünkü Model S ve Model X aslında Tesla'nın geleceği için çok önemli araçlar değiller bence. Çünkü Tesla daha ucuz arabalara doğru yönlenecek. Ama kısa vadede yüksek kar marjı elde edebildiği araçlar bunlar. Buradaki satış düşmesi biraz endişe verici. Yarın konuşulacaktır bu bolca. Öte yandan Model 3 ve Model Y'de durum daha iyi. 421.371 araç üretmişler. 412.180'i satmışlar. Toplama baktığımızda 441.000'e yakın araç üretip 423.000'e yakın araç satmışlar. Wall Street analistleri 421.000 bekliyordu. Onun 2.000 kadar üzerinde kalıyor. Bu arada Refinitiv diye bir başka platform daha var. Bazı analistler de oraya giriyorlar. Bugün sorudan duydum ki oradaki beklenti 430.000'miş. Açıkçası ben 430 binleri bekliyordum yalan söylemeyim şimdi. Niye? Çünkü fiyatları epey bir indirdi Testa ve bu indirilmiş fiyatlarla ciddi bir ime yakalayacağını düşünüyordum. Rakamlar çok iyi bu arada. Geleceğim şimdi yine bir çeyrek rekoru kırıldı. Geçen seneye göre muazzam bir büyüme var %36 civarında. Bir önceki çeyreğe göre büyüme var. Bunların hepsi iyi. Ama bu kadar fiyat indirimiyle sanki biraz daha iyi satış alınabilir diye düşünüyordum. Yani burada 3 ve yere yapacak pek bir şey yok. Neredeyse her şeyi satmışlar. Bu kadar envanter normal çünkü sonuçta dünyanın bir sürü ülkesine gemilerle ürün gönderiyorlar. Ama Model S ve X'de açıklası bir sıkıntı var. Yani burada bir 15-16 bin en azından olacaktı ki biz 430 bin görecektik. Burada biraz dert var. Yine de rakamları şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Geçen sene aynı çeyrek 300 küsür bin arası satışı var. Bu sene 400 bin. Yani %36'lık bir artış var burada. Muazzam başka hiçbir otomobil şirketinde böyle bir rakam görmeyeceksiniz. Yakın zamanda açıklanmaya başlarlar. Hatta bir kısmı küçülecektir. Ayrıca Dördüncü çeyreğe göre de yükselme var. Burada galiba yüzde beş civarında. Bu da önemli. Çünkü otomobil sektöründe Türkiye'de öyle aslında. İlk çeyrek en kötü çeyrek. Son çeyrek ise en iyi çeyrektir. Yani en iyi çeyrek olan 2022 son çeyreğinin üzerine yine çıkmayı başarmışlar. Burada eğilimin kuvvetli olduğu görülüyor. Tesla burada üretim tarafında da satış tarafında da rekor kırmış durumda. Böyle baktığımızda bu tempoyla gidebilirlerse yıl sonunda 1 milyon 750 bin araç satmış olacaklar. Hedefleri zaten 1 milyon 800 bin. Ama unutmayın yılın içerisinde hem Berlin fabrikası hem Teksas fabrikasının volümleri artıyor. Çünkü bu iki fabrika daha yeni yeni oturuyor. Orlardan ürün artışı olacaktır. Ayrıca işte geçen senelerde görüyorsunuz ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrekler hep daha iyi çeyrekler oluyorlar. Bu nedenle Tesla'nın kendisi hedef olarak koyduğu 1 milyon 800 bin araçta bir sıkıntı yaşamayacağını hatta 2 milyona doğru gidebileceğini düşünüyorum. Tabi burada sadece adetleri görüyoruz. Ciro ne oldu? İşte o bayağı tartışılan bir konu haline gelecek. Baktığımızda son çeyrekte geçen sene 405.000 araç satmışlardı. Bu sene 423.000 araç sattılar. Ama fiyatlarda epey indirimler var. Bu durumda acaba bu 2023 ilk çeyreğin cirosu şuna göre nerede olacak? Bu çok önemli. Bunun altına giderse hisse düşer. Bu arada Tesla'nın kar zararı gerçek rakamlar 19 Nisan'da açıklanacaklar. 19 Nisan'da Ciro bu kadar fazla araç satmasına rağmen düşerse veya yakın yerlerde kalırsa sıkıntı var. Bir miktarda olsa yukarı gitmesi lazım çünkü öbür türlü kar marjlarında sıkıntı olabilir. Zaten yarın piyasaların kafasını karıştıracak konu bu. Evet satışlar hedeflendiği gibi geldi ama hedefin çok üstünde de gelmedi. Hani bu indirimde belki öyle bir şey olur diye düşünüyordu. İşte orada herhalde biraz resesyonun etkisini görüyoruz veya ekonomik yavaşlamanın bir miktar etkisini görüyoruz herhalde. Çünkü unutmayın Amerika'da faizler yükseldi, araç kredileri pahalandı, aynı şey Avrupa'da da geçerli. Çin'de de bir miktar yavaşlama var yani bütün bu sonuçları orada görüyoruz. Yoksa bu fiyatlarla... ...bir miktar daha iyi satış olabilirdi. Bu fiyatlarla hala Tesla karlı mı? O tartışılır bir konu haline gelecek. Tesla geçen seneyi müthiş karlı geçirdi. Sektörün en yüksek karlını sağlayan firmalardan bir tanesi. Bu adetlerle de kar edecektir ama... Kar marjına kadar taviz var, o önemli. Çünkü beklenti şuydu, adetler artacak, kar mağacı azalacak ama dipte kar aynı kalırdı. Şimdi bu biraz tartışmalı hale geldi. Yarın zaten bundan dolayı Tesla hissesinde bir miktar geri çekilme bekliyorum. Bir de unutmayın, geçen Cuma çok ciddi atak yapmıştı. Onun da azıcık bedeni ödeyeceğiz. Yarın dediğim şu anda gece yarısına yaklaşıyoruz. Pazartesi demek istiyorum. Bir diğer önemli mesele de envanter. Buradaki tabloda Tesla'nın... 2022 ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek ve 2023'ün ilk çeyreğindeki üretim adetleri var. Burada görüyorsunuz S ve X'de sıkıntı var. Yani üretim adedi düşmüş. 20.000'den geçen çeyrekte 19.000'e inmiş. Oysa Model 3 ve Model Y'de üretim adetlerine de tırmanış var. Ama iş satışları da içine koyup da envanterde durum nedir deyince Tesla biraz envanterini büyütüyor. Yani bunu pek istemiyoruz tabii. Şöyle baktığımda kabaca 70.000 civarında bir envanter var gibi. Yani her bir çeyrekte üretimlerden satışları düşünce elde kalan rakamlar bunlar. 70.000 civarında bir envanter var. Bu Tesla'yı için aşağı yukarı 15-16 günlük stok anlamına geliyor. Yani bu kadar envanteri 16 günde tüketiyorlar. Bu sektör ortalamasının yarısı, sektör ortalaması süre 30 gün. Yalnız şöyle bir fark var, sektörde araçlar bayiye satılıyor. Yani büyük firmanın envanterinde kabaca 30 gün civarına vakit geçiriyorlar. Sonra bayiye satılıyorlar. Böylece ana şirketin envanterinden çıkıyorlar ama yine de bayide duruyorlar. Tesla'da öyle bir sistem yok, Tesla direkt tüketiciye satıyor. 16 güne çıkmış durumda burada stok. Bu çok kötü değil. Bunun bir kısmı normal. Tesla büyüdü. Daha fazla ülkede var. Şimdi biliyorsunuz yakında Türkiye'ye de geliyor. O araçlar yollarda, gemilerde, sevkiyatlarda, dağıtımlarda. Ama yine de yarın Wall Street'in yine tartışacağı bir konu olacak bu. Acaba fazlama envanter inşa ediliyor diye. Bana sorarsanız pek sorun değil. Çünkü büyüme tam gaz devam ediyor. Bir miktar envanterin artışı da normaldir. Ama yine de böyle 15-16 gün üzerine çıkmamayı ben de isterim da belki de bundan dolayı biraz işte bu resesyonla mücadele içinde fiyatları epey sert kırdı. Ayrıca daha haber bir videomda anlatmıştım. Tesla burada biraz oyunu da değiştiriyor. Rakipler işini çok zorlaştırıyor. Hatırlıyorsanız Ford'la ilgili bir videoda Ford'un elektrikli araçlardan 2 milyar dolara yakın zarar ettiğini anlatmıştım. Tesla onlara rekabeti iyice zorlaştırıyor ama kendisi bundan ne kadar etkileniyor. işte onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani 19 Nisan'da göreceğiz. Bu arada Tesla'nın büyümesine dair şöyle bir rakam da hazır. Size. Bu tabloda her yılın ilk çeyreğindeki satış adetlerini görüyoruz. 2013'te 4.900 adet, 2014 6.457 adet böyle gidiyor. Ben şuralardan beri yatırımcısıyım Tesla'nın. İşte o zamanlar 25 bin adetlere falan seviniyorduk. Şu anda 422 bin adete gelmiş durumdayız. 423 bin hatta sektörde böyle bir şey yok. Muazzam büyüyor Tesla. Ama Tesla ise seni hiç de ucuz değil. Ondan dolayı herkes böyle diken üzerinde. Şimdi işte tartışılacak konular. Peki satış adetleri iyi, hedefler çerçevesinde ama çok iyi değil. Bundan dolayı acaba karlılıkta ne kadar bir düşme olacak? Araç başı fiyatta ne kadar gerileme var? Brütkârlar bundan ne etkilendi? Tesla maliyetlerini geriye çekeceğini söylüyordu. Ne kadar geriye çekebildi? Bu çok tartışılacak. Bir de bu envanter meselesi tartışılacak. O yüzden yarın Tesla'nın hissesinde bir miktar geri çekilme bekliyorum. Evet, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sorular ve yorumlar varsa aşağıya beklerim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Piyasalarda çok şey oluyor onları konuşacağız. Nasdaq borsası teknik olarak boğa pazarına girmiş durumda. Bakalım Nisan'da öyle geçecek mi? Bununla ilgili yarın yeni videolar yapıyor olacağım. Görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın.